Merhaba, ben Terry Goslinger. Kaliforniya Bilim Akademisi'ndeki Omurgasız Hayvan Bilimi bölümünde kıdemli küratör olarak çalışıyorum. Filipinler farklı kökenlere sahip yaklaşık 7 bin adanın birleşimi. Bunların hepsi bir araya gelerek evrimin kaynayan kazanı haline gelmiş. Bu bölgedeki adalar, eskiden Asya kıtasının parçası olan adalardan, volkanik faaliyetler sonucu okyanustan yükselen kara parçalarından ve Ekvator'un güneyindeki bölümlerden taşınan karasal kütlelerden oluşuyor. Okyanusların dünya üzerindeki en çok çeşitliliğe sahip olan bölümü burada yer alır. Bu bölgedeki sularda başka yerde eşi benzeri görülmeyen inanılmaz bir canlı çeşitliliği var. Aynı şekilde karada da dünyanın başka yerinde bulunmayacak harika bir çeşitlilik görmek mümkün. İşte bu yüzden oraya her gidişimizde Önceden hiç görmediğimiz yeni şeyler keşfediyoruz. Bunlar, önceden tahmin edemeyeceğimiz muhteşem sürprizler. Filipinler, çok yoğun nüfuslu bir bölge. Arizona eyaletine benzer büyüklükteki bu bölgede, şu an neredeyse 100 milyon kişi yaşıyor. Hem karada hem de denizde hayatını sürdürebilme zorunluluğu, insanlarda büyük bir baskı yaratıyor. Filipinlerin ilk ormanlarından geriye, Günümüzde sadece yaklaşık yüzde yedisi kalmıştır. Bu nedenle, biyolojik çeşitliliğin tehlikede olması konusunda acilen çalışmalar yapmak gerekiyor. Bilim insanları olarak edindiğimiz bilgileri hızla yerel halkın, çevre koruma kuruluşlarının ve politikacıların kullanabileceği bilgiler haline getirmemiz gerekiyor. Bu, bir şeyler ortaya çıkarmak için harika bir fırsat. Böylelikle keşfettiklerimizi, Filipinler'de yaşayan insanların gelecekte daha sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olmaları için uygulamaya koyabiliriz.